Sinirlendim e, ağzımla e, içmeyince işte. Lan yokuşlarda bir motor 50'yi geçmiyor. Bu ölüsü mü? Çok bilirim Bizans sütunu nerede görsem tanırım. Plaki, plaka, ki. Acılı peynir ezmesi. Acıysa ağzımdan ateş çıkar yani. Hmm. Bu kim ya? Korktum be. Kalispera. Ne haber, ne var, ne yok, nasılsınız? Ee, şimdi de benim ofisimin olduğu yerin böyle arkasından. Sol tarafta Likavetus Tepesi var. Kurtlar Tepesi. Atina'nın e, en büyük, en yüksek tepesidir burası. Akropol'dan daha yüksektir. Zaten içeriklerini takip edenler bilirler. Şimdi onun böyle arkasından dolaşıp ee, bir arkadaşım geldi. E, Gülşah Merve bir motor turunda böyle küçük, minnoş bir Vespa'yla Sakız Adası'ndan geldi. Şimdi onu görmeye gideceğim. Şimdi şöyle tepenin etrafından dolaşacağım. Evet buradan Likavis'e çıkılıyor arkadaşlar. Böyle dolaşa dolaşa Atina'ya geldiğin zaman mutlaka çıkın. Çok güzel bir manzarası vardır, yani bütün şehri görebilirsiniz 360 derece. Tam tepesinde de müthiş bir e, eski bir kilise var. Ben tepenin öbür tarafındayım. Bu tarafını çok bilmiyorum açıkçası, ilk defa geliyorum. Şimdi buradan düz, tek şerit değil değil mi burası? Tamam. Yanlış bir gemiye binmiş galiba. Ekspres gemiye binmemiş. Bayağı böyle her adada durarak gelmiş. Kaç saat sürdü herhalde 14-15 saat sürmüştür diye tahmin ediyorum. Normalde 7 saat falan sürer. Ee, Sakız Adası'ndan Atina. Direkt seferler var ama olsun gezmiş oldu. Hiç olmazsa gemiden de olsa Mikonosu falan diğer adaları görmüş oldu. Evet keyifli yerler buralarda güzel. E, tepenin bu yakasını çok bilmiyorum dediğim gibi ilk defa geliyorum bana böyle şey hatırlatıyor kurtuluş hatırlattı buralar sanki bir anda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmiş gibi hissettim kendimi burada dikkatinizi çekmiştir burada değişen hiçbir şey yok son 30-40 yılda Türkiye gibi değil yani Türkiye'de değişen çok şey var hani çocukluğunuzla alakalı çoğu şeyi çok da geri bulamıyorsunuz yani şöyle binalar falan burada olduğu gibi duruyor. 30-40 yıl öncesinin paralel evreni gibi düşünebilirsiniz. Atina'yı ee, İstanbul ve İzmir'in sanki 30-40 yıl öncesinde kalmış paralel evreni gibi düşünebilirsiniz. Herhalde geldik. E, güzel yerde yer tutmuşsun. Gayet iyi yani. Keyifli. Toplu taşıma falan da var. Güzel yani. Şöyle şurada bir yere park edeyim ben. Göreyim bakayım. İşte budur ya. Cillop gibi gelmiş buraya. Hoş geldin. Kalispera. Kalispera. Atina'yı ilk gelişim mi? İlk. Ve çok karmaşık geldi. Bir de hosteli bulamadım. Tabela koymamışlar. Güzel Abi. yerdesin ama. Burası çok güzel bir yer. <gülüyor> ben de tepenin öbür tarafındayım. Hadi be. Evet. Hadi gel sana o zaman bir kozmote'den hat alalım. Kapanmadan. Hat, hat her yerde geçiyor Hat. her yerde geçiyor diye biliyorum da. O, yani aynısı. Hepsi geçiyor. AB içinde. Ama şeye geçerken kapat. Evet. Ee, Arnavutluk falan. AB dışın, dışında i̇şte geçmiyor. İtalya'da geçecek falan. Tabii tabii. İtalya'da falan geçecek. Şimdi benim Nico var. Şubede e, arkadaşım. O bana yardımcı oluyor. Gidelim şimdi. Oradaysa e, Monastiraki'ye doğru. Sen takip et beni. Bu arada burada Vespa şey de çok tutuluyordur. Görürsün. Aynen. Bineni çok. İtalya'ya yakın ya burası. Fiyatları da uygun. Hımm budur ya gelmiş minnoş ya hoş gelmiş ya budur <gülüyor> şöyle bir plaka şovu yapalım Oo, 34 budur süper valla hadi şöyle bir hızlı hızlı uzayalım gel Evet, şimdi Cosmote'ye gideceğiz bir hat alacağız Avrupa turunda kullansın ben de Cosmote kullanıyorum buraya gelirseniz de tavsiye ederim ihtiyacınız olan şeyler pasaport sormadım Gülşah pasaport yanındadır diye tahmin ediyorum hostelde bırakmaz pasaport lazım işte bir 40-50 euro artık neyse para lazım ya da kredi kartı onun dışında başka bir şey lazım değil pasaport yanında değil mi? pasaport Yanımda. ha tamam kap içine tamam. Yersaz. Yes. Zaten frappe'yi içtim biliyorsun. Evet, Frappe artık içilmiyor. Frappe biraz daha böyle eskide kaldı. Şimdi insanların içtiği soğuk kahve bu burada bu. Burada çay da içilmiyor. Sıcak kahve de içilmiyor. Zaten çok sıcak Ama hava. Bugün şaşırdılar zaten. hot falan diyor yani. Aynen. Bugün de 20 bardak falan sıcak kahve içtiği Şeyi... için yukarısı Akropolis. Evet. Oraya da yürürüz istersen. Duruma göre. Yorgunluğuna göre. Yürünüyor, çok güzel. Yani şey çok güzel böyle motor hayatın içinde ablalar, teyzeler, evet. dedeler. Iyi. Aynen. Bugün gördüm bir peri, aynı peri bottaydı. Yani abla tahminimce 70 yaşında falandı. Eşiyle birlikte iki motor geldiler ya. Çok iyi. 70 yaşındasın yani o kadar çok isterim ki o yaşa geldiğimde motosiklet kullanıyor olmayı. Kullanırsın. Yani bakacağız. Gaza gelmeden bileğe hakim olaraktan... Aynen. Artık şey, o yüzden küçük motor kullanıyorum biraz da yani. Gerek yok. Yok. De. Bende de GS vardı, 1200. Aa. Şu an hiç kullan, kullanılacak bir ortam yok burada. Aynen. İkişer yürü, iki euro, iki euro, dört euro. Gemide dört euroya aldım trafiye. Tabii gemi. Burası Monastrake. Küçük manastır diye geçen yer burası. Hmm, hı, hı. 24 saat süren bir... Gemi yolculuğundan sonra Atina'ya vardık. Buralar böyle bizim tarihi yarımada, kapalı çarşı gibi yerler. Gerçekten birebir kapalı çarşıya benziyor. E zaten burası Osmanlı bölgesi, Türk bölgesi olduğu için burası aslında hmm. Osmanlı çarşısıymış. E şu anda da halen aynı şekilde çarşı olarak devam ediyor. Çok başarılı. Burada hediyelik şeyler, işte bizdeki gibi böyle altıncılar, takıcılar. Yani Türk havasını yaşıyorum. Gerçekten Türkiye'den ayrılmamışım gibi. Çok da uzun zaman geçmedi ya, yani dönüşte bir daha uğrasam ya da böyle her ayda bir kere uğrasam şey sıkılmam, özlemem yani. Ya burası böyle hani bir geçiş gibi değil mi? Hani evet. tek deriz ya Türkiye böyle bir doğuyla batının köprüsü gibi. Aslında daha çok Atina, Yunanistan bence biraz daha evet. onun karşılığı evet. gibi İtlice geliyor. Evet, uzaklaşıyorsun çünkü e, Türk kültüründen. Nasıl oldu? Yani bir proje fikri nasıl çıktı Gülşah? Ben öğretmenim, mesaili çalışmak istemediğimi fark ettim. Aslında şöyle başladı hikaye, önce öğretmenlikten istifa edip bir motosiklet sektöründe bir işe başladım. Marka yöneticiliği yaptım. Sonrasında mesaili çalışmaktan keyif almadığımı fark ettim ve yollarda olmayı daha çok sevdiğimi anladım. İşten istifa ettim ve projeyi aslında şekillendirmeye başladım ama sadece kafamda şekillendirdim yani hiçbir adım atmadım son aya kadar hı hı. böyle son dakika insanıyım Hangi motorla çıkmam konusunda aslında bir sürü marka şey teklifle geldi bana. Bizim motorla çık, şununla çık ama ben hı hı. E, sahip olduğumuz şeylerle yola çıkmayı ve elimizdeki minimum imkanlar imkanları değerlendirmeyi e, anlatmak istedim. Hı hı. Elimde Vespa'm vardı. Vespa'mla yola çıktım. Çok evet. iyi. Vespa nasıl bir motosikletin var? Biraz motosikletinden bahseder misin? 125cc, GTS modeli aslında bu ee, bilirsin 300 cc olanların kasası. Evet onu da Yine ben. çıktı. O. Aynen. Evet, 2021... Onu söyleyecektim o nasıl 125 diye. 2021 yılında çıktı. Kimse inanmıyor 125'lik oldu ama de gerçekten 125'lik yani. Peki performans olarak klasik 125 gibi mi yoksa biraz performans iyileştirmesi falan var mı? Yok aslında klasik 125'ten bir tık daha geride çünkü kasa hmm, büyük aha. ve daha ağır. Ee, normalde yüksüz şekilde 110-120 bandına yokuşlarda çıkıyordu yokuş Hı -hı. aşağı. Ama şu an yüklüyüm. Yani yaklaşık 15 kilom aslında 20 kilom falan vardır. Ee, 90 maksimum sürat. 90. Aslında çevreyi de görebileceksin. Bence şey ideal bir. Kesinlikle, kesinlikle öyle. O yüzden zaten amacım huzur yapmak ya da viraj yapmak olsa büyük motosikletle çıkardım. Ama amaç böyle her yeri görmek, her yeri tanımak. O yüzden küçük küçük. Sakız Adası'nda mesela nasıl oldu? O da yani büyük bir ada, Sakız küçük de bir ada değil. Sakız Adası'nda ilginç kısmı Büyük motorlarla e, e, sürdüm. Yani gemide biriyle tanıştık. O bir arkadaşıyla ikisi de 1200cc. Benimki kaldı 120cc. Biz sıfır attık yani bildiğin. Onlar e, Kars, işte Kapadokya, oradan İstanbul falan böyle saçma sapan ve full off road yol yapmışlar. Feribot'ta tanıştık çünkü feribot çok şeydi. 4,5 saat falan şeyde bekledik. Çeşme limanında bekledik. Hı. Sonrasında Dalgaların arasında böyle motorlar, tırları bile bağladılar. Bizim bineceğimiz gemi karaya vurmuştu. O yüzden buçukta olacak gemi saat 1'de kalktı. 1'e kadar işte şey dediler, e, bizimle sürer misin dediler. Dedim ki gelirim yani sonrasında ama çok beklemedilerdi giyinirken peşlerine sakızda. yapıştım sakızdan. Koylara falan mı gittiniz? Yok, e, feribot aslında normalde sakız limanından kalkıyordu. Aha. Ama bizim gemi karaya oturduğu için ortalığın anasına ağlatmış. Mesta gitti. Mesta çok sakızla 45 kilometre. CS'li rota yapmış. Ernio muydu neydi adı? 45 kilometre yaptı 60 kilometre. Biz işte şey çıktık. Lan yokuşlarda bir motor 50'yi geçmiyor. Azlıyım, azlıyım. Yokuş aşağı ama diplerindeyim. Asla bırakmam yani. Yedirmeyiz kendimizi. Direksiyonu çok iyi. Takip edin mutlaka. Zaten yani. Tenerife falan sürüyordu Ducati, Multi falan Panigale sürüşüm vardı. 200-250 son... çıkıyordun yani. Ben son yani. videoda hatırlıyorum. Yok, yapmıyoruz artık öyle şeylere. Denemek için. Diyelim evet. Küçüktün. Minimum yani daha küçüğü yok. Küçültmek her zaman iyidir. Ben Kesinlikle. de CS'ten 350'ye düştüm ki uzun hı hı. yolum var benim her gün. Ben de GS kullanmıyorum artık yani. Orada 350 Forza'yı ben ilk defa gördüm yani. Türkiye'de öyle bir motor yok. 250'si var galiba. Var. 350 yok nasıl 350. gidiyor? Güzel yani. tam ilk, ilk daha beni aldığında kaydırarak gittiniz zaten. Tabii tabii sarıyor ve sürekli sardırıyorum ki burada asfalt da tutar yani. Türkiye'de 350'yi götürsen yok, sürekli muhtemelen. Süre sardıra sardıra evet, gidersin. Aynen lastik kalmaz. Traksiyon kontrol falan var ama. Hı? Hmm. Baya iyi. Kaç yakıyor? Kullanırsın, değiştiririz şimdi. Olabilir. Kaç yakıyor? 3.8 yakıyor. Ha, güzel yakıyor o Aynen. kadar gitmeye. Bir alırsın bir bakarsın tadına. Olur, olur, deneriz. Bak Kalın. şeyden sakızdan geldin o bölgeden. Burada şey süngerler var. Bunlar doğal dalgıçlar denizden. Aynen çıkartıyorlar. Ee, bu burada çok popülerdir. Vay. Şöyle bildiğin hani şey. Bu bir deniz canlısı. Güya. Ama ölüsü. Tabii. Hı. Bu ölüsü mü? Gülşah bu arada sarısın, AYK'nın tam önündeyiz. AYK ile ilgili şöyle de bir enteresan bir bilgi vereyim, İstanbul takımıdır. Beyoğlu sporla aynıdır renkleri. Şaka. Şurada çift başlı Kartal, e, Bizans'ın e, bayrağıdır. Hımm. AYK Türkiye'den, İstanbul'dan gelen bir takımdır. Benim de yeah. sempatim olan bir takımdır. Çünkü İstanbul'dan geldiği için Vay. iyi oldu. Bütün İstanbullular AYK'nın AYK önündeyiz. Evet. Wow. Çok fazla Türk yapısı var yani gerçekten ee, şaşırttı. Burası Türk bölgesi hakikaten. Türkler burada <gülüyor> takılırmış yani <gülüyor> çok dışına çıkmazlarmış şeyin wow. Atina'nın. Burası da eski bir Bizans yolu sütunları görüyorsun <gülüyor> zaten. Çok bilirim Bizans sütun nerede görsem tanırım. Tarihi o kadar kötü ki aram. Şok keyifli bir yer. Plaka bölgesini şeyde görüyordum sürekli e, önerilenler kısmında hı hı. ama bu kadar güzel olduğunu kimse söylememişti. Eskiden buranın adı Türk bölgesiymiş. Plaka sonradan çıkmış hmm. bir isim aslında. Turkish District olarak geçen Hadi bölge. Ya. Hı hı. Wow. Zaten yapılar falan Zaten gerçekten... Zaten bak şurada Türk evlerine benziyor evet, evler var. Evet bire birebir. Nasıl buldun? çok güzel. Yani gerçekten internette sürekli bu bölgeyi görüyordum ama bu kadar keyifli bir bölge olduğunu düşünmemiştim. Plaka ismi nereden geliyor? Bakmak lazım etimolojik kökenini ama hiç bilmiyorum. Bir araştırmak hmm. lazım. Arabaların plakası mı yok acaba? Gelen. Daha... Planın bir anlamı vardır o zaman. Plaki, plaka ki. Kupuklu Plaka temel... basın merkezi buradaymış deyip <gülüyor> iğrenç bir espri yapıyoruz. Buradan sonra nedir planın? Yarın hemen gidecek misin? Ne yapacaksın? Bilmiyorum yani Hellas Rally var. Hı -hı. Arkadaşım katılıyor ona. Onun yanına uğrayacağım. Lotraki'de e 90 kilometre falan maksimum. Sonrasında tekrar gelmek istiyorum çünkü gezmediğim ve sadece bir gece kalıp gittiğim yerlere ben gezdim diyen biri değilim. Yani amacım haritada bir tık atmak hiçbir zaman olmadı. O yüzden burayı böyle doya doya, yedire yedire yaşamak lazım. Yarın gider belki sonrasında tekrar gelirim. Çünkü zamandan bol bir şeyim yok. Yarın belli olacak o zaman. Evet. Hiçbir şey tam olarak evet. belli değil. Çok iyi. Anı yaşıyorsun. Aynen öyle. Böyle de bir proje. Süper. Evet. Projede e, buralara, buraya gelmedim ama öncesinde çok Avrupa'yı gezdiğim için e, nereye gitsem bilemedim ve Instagram'daki takipçilerimi bıraktım. Tamamen anket yoluyla benim nereye gideceğime karar verecekler. Hellas ralliden çıktıktan sonra soracağım, diyeceğim ki feribotla İtalya'ya mı geçelim, Balkanlardan işte Arnavutluk, Makedonya gezerek mi gidelim diye. Hı hı. Hangisini seçerlerse oradan ki son seçimde beni üzdüler. Ben şeyde kaldım fırtınadan dolayı Çeşme limanda. Dedim ki liman Çeşme'de geri kalayım yarın mı gideyim yoksa her şeyi göz alıp Sakız'a mı geç? Sakız'a geç dediler. Geçtik ve 24 saatlik bir gemi yolculuğunun ardından buradayız. Hala sallanıyorsun bak Hala şöyle. sallanıyorum gerçekten. Evet. Gemiler ama rahat değil mi onun dışında? Yani aslında rahat değil. Uyku tulumu değil. ve matım hı. olmasa yani bildiğin yerde yattık. Hı hı. Tanıştığım abilerle yerde yattık. Sonra böyle çoğu konuşunca tek başıma seyahat etmiyormuşum gibi geliyor insanlara. E, matı serdim uyku tulumunun içerisinde. Ama sonrasında uyandıktan sonra... O beklediğim altı saat hiç geçmedi. Normalde sekiz saat sürüyordu. Yanlış verip otobilmişim. On altı saat sürdü. Hmm. Maalesef. E, express var tabi mesela ben de Sakız Atina yaptım, Ekspres'e binmiştim, yedi sekiz saat evet, falan sürüyordu. normalde. Ben ha. o bilete aldım sandım. Maalesef hmm. almamış. İşte macera. Yok Mikanoslar, işte diğer adalar hepsini gezdik ya. Gezim, Hangi adaları gördün? Mikanos'u hatırlıyorum sadece. Yerkiklerde sada gruplarında durmuştur. Hmm. Paros, Moros, Santorini de yok. Santorini aşağıda kalış. adada falan durdu. Zaten sabah bir uyandım. Man hala sakın, aman İzmir tarafındayız. Ne niye gitmiyoruz? Oradaki adaları da gezmiş. Uyandım da Kuşadası tarafında falandım yani. Baya dolaşan Çok bir gemi denk geldi. Çok Çok kötüydü. Of. Ama olsun macera olmuş, evet, iyi olmuş. Evet. Bu projeyle ilgili insanlar nasıl ulaşabilirler sana? Youtube üzerinden mi, Instagram'dan mi? nereden de anlayacaksın? Youtube'a yeni giriş yaptım. Ee, yine ismim, soyismim Gülşah Merve Yüksel olarak bir kanal açtım. Instagram'da da yine aynısı Gülşah Merve Yüksel. Oradan şu an daha çok paylaşım yapıyorum. Her hafta bir ya da iki video Youtube'da becerebilirsem daha önce montaj falan hiçbir şey yapmadım. İki video yayınlamayı planlıyorum. Yemekler geldi. Çatalla dalıyorum. Dal dal bu... hiç sıkıntı yok. Acılı peynir ezmesi. Acıysa ağzımdan ateş çıkar yalnız. Cidden çok ilk defa yiyorum. Cazuki'yi biliyorum zaten. Ama peynir ezmesi efsane. Bunu süzme yorkta Türkiye'de yapmaya çalıştım. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yani içine farklı bir şey katılıyor ve söylenmiyor Yunanlar tarafından. Efsane. Hmm. Limon soslu kuzu, patatesli. Patato. Neydi da patates? Patates. Hımm, değişmiyor. Aynen. Vav. Wow. Plakadayız hala. Plakadayız. Plakanın işte böyle Yunan adaları gibi olan tatlış sokaklarında oturduk. Şimdi. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ares Meydanı'na gidiyoruz. Tepe. Tepe. Meydan bitti. Meydanlar ya, aşağıdaydı. Şey meydan diyor. <gülüyor> Şeye gittim. Norveç'e gittim. Ha? En uzun ha. tünelleri arasında yer alan Lardal gibi bir tünel var. Tamam mı? Ha -ha. Bütün videolarımda Lardal Köprüsü'nden herkese merhaba diyorum. Ve Köprüde kalmışsın. Köprüde kalmışmış. Şu anda meydanda Şu anda meydan yani. dedik Monastraki Meydanı. Her şey meydan. her şey meydan. Plaka meydanı. meydanı. <gülüyor> Bakalım Etin'i nasıl bulacaksın? Şurada küçük. Parça. et de çok aram yok normalde yani gözüm aramıyor etçi değilsin sen yok. normalde. Ama balık falan ama nasıl dağılıyor şuna bak ya evet abi bu ne? bölemedim zaten çatalım yiyorum iğrenç görüntüler geliyor efsane ve limon tadını çok yiyor bu buzluydu değil mi? harika olmuş o zaman o olmazsa zaman. olmaz. Cheers yapıyoruz. <gülüyor> peynir ezmesi cidden. Peynir ezmesi miydi? Aynen acılı peynir ezmesi. Meze gibi değil ana yemek gibi yedim yani o kadar lezzetli ki. Yani senin olman büyük avantaj yani buraları gerçekten e, bulup gezebileceğimi düşünmüyorum. Yani, Okey plaka diye bir yer biliyorum. Ama muhtemelen o ilk geldiğimiz yer vardı ya, o, oradan ibaret diye düşünecektim ve şu tarafa asla çıkmayacaktım. Evet arkadaşlar geldiğiniz zaman Monastiraki'den yani şurada tam karşıda zaten Türk Camisi'ni görüyorsunuz. Oradan böyle girin ara sokaklarından geze geze böyle rengarenk sokaklarından yukarıya böyle Akropolis'e doğru yürüyüşünüzü yapın. Biz de şimdi birazdan bir 10-15 dakikamız falan kaldı, gün batıyor tam böyle golden hour dediğimiz altın saate geldik günü batıracağız efsanevi binlerce yıllık e, bir kaya orası. Ne hmm. yapıyorlardı o kayada? Zamanında orada infaz mahkemeleri kuruluyormuş. Hmm. falan bir sürü böyle hikayesi var. Ares Tepesi diye ararsanız internetten bayağı böyle hikayesini falan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada senin şapkan kirazlı ya. arkası da elmalı. Aa evet elmalı kirazlı. Güzel. Kaya kardeşliği. Güzel takım oldu. Dikkatimi o çekti ya dedim tesadüfe bak. Hadi afiyet olsun. Amaçladığın hani böyle bir hedefin ya da yani maksat anladığım kadarıyla biraz da yollu olmak, öyle bir hedef yok. İşte şuraya gitsem Portekiz'e ulaşırım, oradan işte dönerim diyorum. Yani kaba bir plan var mı? Ya şöyle aslında, evet amaç kesinlikle yolda olmak ee, ve her şeyi yaşamak. Yani yolda 10 günlük rota yapıp işte 10 tane ülkeyi gezdim diyenler gibi olmaktansa e, belki her şehirde 10 gün kalıp e, o şehrin dokusunu yaşamak istiyorum. Aslında küçük silsile çıkmamın amacı da bu. Çünkü e, yavaş gittiğin için bütün dokuyu hissedebiliyorsun. Teknik konulardan bahsedelim istersen. Lastikleri motor lastikten Köksel abiye çok selam olsun. Evet. Orada değiştirdiğini gördüm evet, ben. Motor lastikten belli Angel Scooter e, taktı. Aha. Ben şey istiyordum Avrupa'da gezeceğiz gazlarız abi pis lastiği takalım diyordum. Rosso gibi <gülüyor> bir lastiği var. Yağmurda hiç sürmeyecekmişsin dedi ne alaka nasıl lastik takarız dedi. Ben Angel scooter'la gönderdik ki dün sakız adasında test ettim çok beğendim. Yağdı değil mi sakızda diyorum? Sakızda. Burada Fırtının yağdı, ağrısı, fırtına vardı. Yağmur vardı. Yani ben sürerken yağmıyordum ama yerlerin ıslak olduğu bölgeler vardı. Hı hı. Sıkıntı yaşamadım ve çok keyifliydi. Bakım konusuna gelince Vespa'nın bakım 5000 kilometrede bir. Yani maksimum herhalde 15.000 kilometre falan yaparım ki belki de yapmam. Yani sallıyor da olabilirim şu anda. Çünkü nereye gideceğimi ve ne zaman nerede olacağımı bilmiyorum. Ee, i̇ki tane bakım yaptırabilirim. Onda da Doğan Trend destek oluyor Vespa'yı getiren firma. İşte belki bir sıkıntı olacak açıklayamam, Türkiye'den destek olacaklar. O benim için çok büyük bir kolaylık. Ee, Balkanlara da uğrayacaksın değil mi? Tamamen takipçilerimize <gülüyor> kalmış. Orada e, soracağım yani feribotla İtalya'ya da geçebilirim ki feribot yolculuğu çok kötüydü. <gülüyor> yani... Feribot beter İtalya'ya çok yoruyor. Ben yaptım evet. o işi. Daha önce ben de yaptım yani soracağım ama ben. İtalya... yani beni kırmazlar <gülüyor> bence. <gülüyor> Balkanlardan geçsek daha çok ülke göreceğiz, öyle düşünsünler. Bizi Balkanlardan takip edenler de var. Kuzeyde İskeçe'de falan, kuzeyde biliyorsun Türk soydaşlarımız var. Hı hı. 150 bin Yunanistan'da yaşayan e, Yunan pasaportlu e, Türk soydaşlarımız evet. var. Kuzeyde Türk köylerimiz, ilçelerimiz var İskeçe gibi. Eğer oralardan takip edenler varsa arkadaşlar, e, Tanışmak Gülşah, isteriz yani gerçekten e, yurt dışındayken özellikle böyle birileriyle sohbet etmeyi çok seviyorum. Çünkü kültürü daha iyi anlıyorsun yani yaşadıkları belki zorlukları, yaşadıkları sıkıntıları ya da keyifli onların e, dillerinden dinlemek çok daha keyifli. Takip eden arkadaşlar varsa Doğu Avrupa'da, Kuzey'de, Yunanistan'ın kuzeyinde, Balkanlar'da vesaire mutlaka Gülşah'ı takip etsinler. E, Alsınlar. Hadi bakalım ben de merakla bekliyorum. Nasıl olacak? Hat aldık. Ha hat aldın Ondan evet. Bugün bahsedelim. nasıl kolay mıydı? Ee, hat aldık. Kozmo Kozmote. Kozmote. Kozmote hatta aldık. Pasaportumu istediler sadece. Evet. Aldığım hatla bir ay boyunca e, yurt dışında dahi yani Avrupa'da dahi bu hattı kullanabiliyorum. E, 12 Euro verdim hatta. İçerisinde normalde 4 GB var. Hatta para vermedim. İçerisine 12 Euro'luk bir GB yükledik. Normalde 4 dediler, eğer aylık olursa, haftalık olursa 6 idi. Sonra ama yani bir arkadaşımız vardı, dedi ki biz sana hediye edeceğiz. 11 GB hattım oldu 12 Euro'ya. Sadece 12 Euro vererekten 11 GB'lık evet. kartınla beraber artı tekrar yükleyebileceksin bu kartına. Çözdük interneti. Çok iyi ve Avrupa'da da geçecek. Avrupa Birliği ülkelerinde geçiyor. Ben <gülüyor> yani gidip Arnavutluk'ta açamıyorum. Aynen Bosna, Hersek Arnavutluk açıyorum, falan, İtalya'da için. falan açacaksın. Ee, bakalım buradan hani gerekirse ben zaten yüklerim Hı, sana şeyden. Yunanistan'dan. Bugün ya annem aradı, kadın 16 saat teribotta kalınca ben merak etmiş. Annem arada anne feribottayım dedim. Kapattım, 80 lira mesaj attı bana. Geçiyoruz. Ayıptır ya, yani gerçekten. Bekle var bir dakika konuşursam yani. Acil durum belki. <gülüyor> Roaming'i direkt kapatmak o lazım. Uluslararası dolaşım, değil mi dediğim? Aynen. O şu an açık, gece 12'de bitecekmiş. İşin kötüsü. Açtılar, 80 lira çaktılar ya. Benim 30 GB kullanıyorum. İnternet paketim zaten bitmişti Türkiye'den çıkmadan. ya yani yine Hı -hı. kullanamıyorum yani. Arkadaşlar hesap olarak da 32 Euro geldi. Hani böyle burası biraz turistik bir mekan, evet. bir tık pahalı. Evet ama yine de yani şunları yani rakı işin içine girdiğinde Türkiye'de gerçekten 500 liranın altına çıkamıyorsun imzamatı. Çok beğendim plakayı yani şöyle Yunanistan'ın hemen hemen her yerini gezdim Türkiye'ye yakın olan taraflarını bu tarafa geçmemiştim. Aslında bir de Yunan adalarını gezdim. Ama böyle bir bölge görmedim ya. Yani bu kadar özenli ve bu kadar keyifli gerçekten yaşamadım. Merdiven çıkıyoruz da o yüzden. Aynen. Sesim götümden çıkıyor. <gülüyor> Bip. Aa, biz bizim kanalda göt'e göt diyoruz. Diyor musunuz? Aynen sıkıntı yok. Göt'e göt demeyiz göt. Bizim olmadıkça. <gülüyor> Oha, şuraya bak çok Oha. güzelmiş ya. Burası ne olur gelsene bakalım. Kafayı uzatalım ya. Oh, oh taşaklar. Amcalar, abiler. dayılar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kovulacağız. Buradan başka yani plaka Atina'da ve Akropolis dışında e, bu kadar keyifli yerler var mı? Var. Mesela güneyi Atina'nın çok farklıdır. Kuzeyi Hı. çok farklıdır. Kuzey mesela ormanların olduğu bir bölge. Ben de orada yaşıyorum. Orası böyle çok daha farklı doğanın içinde bir Hı. yaşam var. Güneyde tam tersi. Bodrum gibi bir ortam var. Hadi ya. Aynen denize Ama giriyorlar. güney dediğimizde... Mesafe çok kısa çünkü Tabii. sen bana 10 dakikada geldin. Göreceğiz şimdi. Haa. Ee, şey Ege Denizi zaten bayağı bildim Bodrum gibi, Bodrum Deniz gibi bir ortam hı. var. Zaten buranın tam karşısı İzmir'e denk hı hı. geliyor. O zaman bir şehir fotosu. Ne kadar büyük. Alttaki yapıyı gördük mü? Yok oradan geçmedik. Hadi gel tepeye çıkalım biraz daha fikrin olur nereye gidilebilir falan okay. diye deniz kısmını falan görürüz. Çok kalabalık yalnız şu anda. Tam. Gün batımı saati olduğu için ha. insanlar günü batırmış dönüyorlar aslında. Bizim için de biraz da iyi oldu. Biz gün batımını kaçırdık ama yine ışık var. Daha az insanla izlemiş olacağız. Rakıyı almadık, değil mi? Sence almamış olabilir <gülüyor> miyim? <gülüyor> Rakıyı da aldık. Ya. Şimdi orada Rakısız hayat neydi o? Balkonsuz eve benzer diyip bu konuşmayı da buradan ha. tamamlıyorum. Çok keyifliydi yani. Şu an yaşadığım duyguyu e, anlayamazsın muhtemelen. Çünkü gezdiğim şehirlerde ben sadece şey, aa ne güzel yapı, kim bilir kaç senesinden kalmıştır deyip geçiyorum ya da aa çok güzel çarşı, ne güzel, Türkiye'ye de benziyor. Ama şu an birebir birazdan bunları dinlemek benim için inanılmaz öğretici ve asla unutmayacağım bir e, an oldu benim için. Merhabalar. Yasu. Bravo. Ha kedisi de var. Kedisini de çeksene. Evet. Ha tipe bak. Sen nasıl oturuyorsun orada? Ya. Bak. Evet. <gülüyor> Gerçekten çok. Kafa güzel. çok iyi. Çok iyi. Kafa güzel. çok iyi. Abi, benim paratoner söktürdüm biraz. <gülüyor> Kedinin keyfi çok yerinde. Kedi çok iyi. Yani. <gülüyor> Do you know any song that's Turkish? <gülüyor> Turco, no. Ya, Çiftetelli. Poli, politics. Poli. Similar, okay. İstanbul'la ilgili benzer bir şey çalacak bakalım. Ha, geliyor. geliyorum. Hmm. Bravo. Teşekkürler. Feristo. Teşekkürler. Yes. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <She says>, Sie <"Eferisto." gülüyor> Thank you. Thank you. <gülüyor> It's a beautiful song. And is, uh, Here is good. Just minutes. Just Much better. It's Uzo. Cheers. Uh, cheers? No, no, no, no. Only beer. Germany only beer. You guys don't do cheers? Yamaz. Cheers, yes. Salute. Germany we say post. Yeah, post. Post. post. Seriously? What the f**k? I think we visit the... Um, ...Akropolis. Mm -hmm. um, then, uh, of course, the sea. <laughs> yeah. First time? Yeah. First time in tea. It's good so far. You like it? Yeah, I like it. Yes. Bye. Bye. bye. <gülüyor> evet, ilk başta böyle. Rakı rakı ama nasıl? Yok yok. Aman Neden? böyle. Aman Aman. Çarpar raki. çünkü. Çarpar yani. Alman. Yani tipe bu... baksana tipe. Bu kim ya? Korktum be. <gülüyor> Vallahi korktum. Cepkiyi çekemedin. <gülüyor> ama böyle kaldım yani. <gülüyor> Yasu. 1-2-3 fotoğrafı alın, sonra Paralı Yani klasik. Tarih kokuyor, tarih. Buraya da yeni eşmişler ya. Böyle bir şey yoktu Aa. burada. Yeni bir şey bulmuşlar. Yani bunu şeyde de işte mesela Efes'te gezerken ya da e, Güney'de o Fethiye, Patara tarafında gezerken de çok hissediyorum. Burada da öyle şeye gitmiştim. 2015'te bir Türkiye turu yaptım Hı -hı. motosikletle. Ee, Nerelere gittim? Orada tüm Türkiye'nin sınırlarını çizdim ben. İşte Karadeniz'den başladım. Doğu Hı -hı. Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz'e gidiye sınır şehirleri. Hı -hı. Orada şeye gittim, Göbekli Göbeklitepe o zaman meşhur olmamıştı biliyor musun? Ha. İçinde yürüyorduk taşların. Ha. Ha. Sonra keşfettiler. Vay. İyi ki insanlık dediler. Dem ayak attım ya dedim. Şifalı <Gülüyor> Ay, gelmiş. Ya. Oha çok iyi. Hala batışını kaçırmadık gibi. Güneş battı ama hala daviste bir ışını yakaladık. Burası olduğu gibi zeytin ağaçları sağ tarafın komple zeytin ormanı. Oo wow ya. yapıştıracağız şimdi. O zaman yapıştır. Yapıştır. Şöyle şuraya yapıştı tamam. Oha çok güzel cool oldu. Yani toplamda bir iki parça bir şeyim var. Tabii tabii Çok bir tişört şey tişört var. Ee, hmm. Tiburon diye bir marka var. Onu duydun mu daha önce? Tiburon yok çantamı. Ee, Motosiklet tişörtleri üretiyor. Gerçekten e, e, doğa üzerine sonra e, kayak üzerine. E, hmm. Adventure için adventure olan her şeyde tişört bulabiliyorsunuz. Ve hmm. motoları kendi yolunda. Ee, senin sponsorun mu? <gülüyor> Budur. Yani ben bir seyahate gidiyorum bana destek olur musun dedim. Ne kadar dedi yani. Nasıl destek olabilirim dedi. Teşekkür ediyor. O zaman biz de videomuzda yer verelim. Doğru kişiye sponsor oldukları için teşekkür ederiz. Of ışık muazzam ya. Vay. Işık muazzam. Kayabilir. Çok kaygan bir Evet buna evet. şaşırdım. Kaymış. Şaka olmalı burası. Yani bunu tek gelsem kesin bulamazdım. Sonsuza kadar burada kalabiliyor muyuz? Yani çok keyifli. O kadar güzel yerler gördüm ki. Şimdi o zaman hemen arkana doğru dön. Oo, Benim tepkilerim. Çok keyifli ya. Güzel hayatımız var. Şurada gördüğün e, Likavatus Tepesi'nden geldik. Şaka yapıyorsun? Aynen o tepenin sen arka tarafındasın. Ha. Ben e, bu tarafındayım şeyin tepenin. E, senin kaldığın hostel onun arka tarafındaydı ve aramızda 800 metre var. O kadar. İslam'a i̇şte biraz dolaşıyorsun. <gülüyor> ha, ee, bu tarafta Ege denizini görebiliyor musun? Ege. Aa, Ege denizini evet. şuradan görüyorsun. Aa, çok keyifli yalnız. Şurada tam karşıda bir tane observatory var. Onu görüyor musun? Gözlemevi. Böyle tepesi kubbe. Şu an ışık yok orada. Bak şurada gözlemevi var. Gördün mü? Aha, gördüm. Abi çok iyi manzara ya. Hadi oturalım o zaman. Evet, kesinlikle. Sohbetimize devam edelim. Şurayı koyaya oturalım bak şurası güzel. Bence de. Direkt oha çok kayıyor. Şaraya çökeyim oh, mi? Aynen çok kayıyor dikkat et. Büyülendim. Yani e, tepeye çıkacağım çıkacağız dediğinde gerçekten şöyle bir manzara ile karşılaşacağımı düşünmüyordum. Kameraya bakamıyorum artık çünkü arkada inanılmaz bir e, manzara var. Bu arada Atina'nın bu kadar büyük olacağını da düşünmüyordum. Yani çok büyük bir şehir. Yani Ege tarafından bu tarafa doğru bilmiyorum bayıldım ya. Bu arada bir sonraki gelişinde de şu yukarıdaki tepeye çıkarız. Oranın da efsane bir manzarası var. Burada gün batımını biz kaçırdık. Ee, tam böyle gün günüşün... tam... Kaçırmadık yani evet. ucundan. Ucundan, yani güneşi görmedik öyle söyleyeyim. Evet söyleyelim. güneşi görmedik. O yüzden şöyle bir söz vereyim sana. Bir sonraki sefer e, Likavatus tepesinden batıralım güneşi ama tam olarak batıralım. Tamam. Hatta drone da kaldıralım oradan. Biyorsun. tamam. Ne zaman geliyorum? Yani şurada bir 5-6 saat geçirmek isterim. Gündüz nasıl olur hiç umrumda değil. Çok keyifli bir yer. Kaç ülke gezdim bu arada? E, motosikletle 32 ülke gezdim. Bir tek Avrupa dışında Fas vardı. Tick attığım da değil bu arada. Zaten şeyde Norveç yolculuğunda 23 ülke falan bitirdim. Bir dakika emin olun. Bayraklardan saymam lazım. Hmm. 28 ya da 30 yani. Hmm. Çok iyi. Hangi motora gitmiştin sen şeye oraya, Norveç'e? Norveç'te KTM'di, Duke 200'dü. Hmm. Ee, Vespa'nın daha rahat olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam bunu. Çünkü gerçekten Abi çok keyifli ya. Ya dün viraj da yaptım keyif aldım yani daha uzun yollara gitmedim ilk durak nokta Matina ama yani çok güzel geçeceğini o kadar hissediyorum ki. Ya Vespa ben de kullandığım için sana katılıyorum. Vespa'nın yekpare bir şasesi olduğu için hissediyorsun. Virajını hissediyorsun. Evet. Sürdüğünü hissediyorsun. Mesela benim şu anda kullandığım Forza'da hiçbir his yok. <gülüyor> hiçbir şey hissetmiyorum. Yani GS gibi aslında biraz devrilir miyiz? Yani GS... çok konforlu, çok güzel evet. ama hissiyat yok. Ama GS'de his var. GS'deki hissi alabilmek için en az bir 20-30 bin sürmen lazım. <gülüyor> o hissi öyle alıyorsun. GS hissiz falan diyorlar. Ben katılmıyorum. Güvenliği çok fazla olduğu için aslında hissiz geliyor olabilir yani kendi kendine yatıyor motor evet çok güvenli evet. ama insanların yani virajda pat diye düştüm demesinin sebebi belki de hissizlik. Sana bir soru sorabilir ha. miyim? Türkiye'de çok büyük bir yargı var. İnsanlar 15-16 bin kilometreye geldiğinde ben bu motoru bir daha satamam deyip motorlarını değiştiriyorlar ve aslında tüm İstanbul'a ya da tüm Türkiye'ye baktığında her zaman 2015 ve üstü motorlar var. Çoğunlukla yani yüzde 90 hatta 95 olabilir. Ee, ama Yunanistan'da gezdiğimde ya da farklı bir Avrupa ülkesinde gezdiğimde ya dün tanıştığımız birinin 130 bin mil falan dedi yani muhtemelen 180 bin kilometreye geliyor. Neden burada insanlar mesela motor bisikletini değiştirmiyor da Türkiye'de e, bir aç gözlük var? Yani biraz galiba e, maddeleştirdiğimiz için olabilir galiba motosikleti arabada da biraz öyle biraz kilometre fetişizmi var Türkiye'de evet. burada çok yok açıkçası burada yani genelde motorlar da eskidir öyle cillop motor evet, evet. benim motorum çok yeni görünüyor mesela seninki de öyle hı hı. çok Zaten eskidir motorlar. Zaten herkes şaşırdı sen 2021 mi bu dediler yani yeni mi dediler adamlar şaşırıyor yeni motor görünce. Ama bu arada yani 1900 salıyorum 98 model bir motosiklet de şu an benim motorumdan daha bakımlı daha sağlıklıdır ona da eminim. yani insanlar gerçekten değer biliyorlar. Aynen öyle yani ben de motoru benim şöyle söyleyeyim benim sıfır motor almamdaki sebep şimdi ben burada değilim ben burada daha çok expert bir yabancı gibi yaşadığım için. Bir sıkıntı yaşarım, motoruma bir şey olur ikinci el alırım. O derde o riske girmemek için ben sıfır tercih ediyorum. Mantıklı. Ya hayatımda görmediğim motorlar görüyorum yani yurt dışına çıktığımda. Bizde 2021 oluyor, 2022 geliyor ya adam ilana koyuyor motorunu ki hemen o ilk gelecek partiyi alsın diye ve üzerine 20, 30, 40, 50 bin lira veriyor sinirlendim. Yani bilmiyorum bu da değişmez herhalde evet. bizim ülkede. Yani de yapacak bir şey yok. lazım. Yani benim motto'm da bu. Elindeki her şeyle e, ne olursa olsun yani bisikletin varsa bisikletinle de yola çıkabilirsin. Atıyorum bütçen ben minimum bütçe belirledim kendime bu seyahatte. Benzin, konaklama, yeme içme her şeye dahil 50 birim para olarak belirledim. Yani hı hı. eğer Yunanistan'da euro geçiyorsa 50 euro. E, ama Mesela farklı nerede Bosna Ersek de başka bir para geçiyor. Onların parasıyla 50'lik bir yaşam standardım var. Onun üstüne çıkmayacağım. Yani çıkabilir miyim? Evet, çıkabilirim. Motorlarımı sattım sonuçta. Onun parası da destek oluyor bu seyahate. Yıllardır yaptığım bir birikimdi. Yani çalmayın. Kesin Almanlar. Ya Alman, İngiliz. Biraz Kuzeyliler, biraz gürültülü olabiliyor. Özellikle hepsinin elinde şu an içki var. Kafalar güzel olunca çevreye biraz rahatsızlık verebiliyorlar. Evet. Ağzınla içme ince işte. Afiyet olsun teşekkür seni. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tanıdığım için çok sevindim. Ben ee, de öyle. Yunanistan'da yaşam e, izleyicileri de seni çok sevecektir. Mutlaka takip edin hem Instagram'dan hem YouTube'dan. E, o zaman tekrardan belki gelirsin, tekrardan evet. yeni içerikler çekeriz. Söz verdiğim gibi e, buradaki Likabatüs Tepesi'ne, şuradaki çıkarız. Bu sefer oradan günü batırız. Çok e, teşekkür e, ediyorum her şey için. Rica ederim yani, yolun açık olsun. Çok sağ olun. Görüşürüz. Vay vay vay. 34 plakayı Monastraki meydanında görmek büyük keyif ya. <gülüyor> Buradayım Güşa Evet keyifli bir akşamdı. Şimdi onu hosteline bırakacağım. Ooo ışıklar falan. Zeno çok güzel yapmışlar motoru ya. 250 kasa 300 kasa. Ve 125 cc. Ne oldu bir şey oldu. Bir döneyim. Ne oldu Gülşah? Ah, tirpotun mu düşmüş? Ah, sağ olsun. Hava çok güzel, 24 Aa, derece, o müthiş. Gece yani müthiş bir hava var. Şöyle ufak. Yan yan gidelim. <gülüyor> Gülşah'ın tam bilmiyorum adresi şey yapayım da. Çok yakınız zaten. Tamam. Işığın çok güzel ya. Çok net. Çok iyi. Yani görünürlük çok iyi. Arkadan nasıl? Bir devam et. Oha. Kask mask hiçbir şey yok. Aa çok güzel ya. Vay motora bak çok güzel ya. Dengesi çok iyi ya. Gözüm arkada kalmaz. Yunanistan parlamentosunu göstereceğim. Şimdi özellikle buradan getirdim. Şu anda değişim yapılıyor. Yunanistan parlamentosu, meclisi. Bir oradan bir değişimi izle hızlıca. Ne değişimi? Asker değişimi. Hadi be! Aa, aynen bak orada gölgesini görmüyor musun? Evet. Evet. <gülüyor> Nasıl yanlıyor ama 350? Çok iyi. <gülüyor> değil mi? Felaket gidiyor. Felaket. Yani... Kullanmak ister misin? Aaaa. Şeydan. <gülüyor> o kadar değil ya. <gülüyor> aynen. Ben bilmiyorum abi yüksekliği. Nasıl bilmiyorum kız. Ya, 1200, cc'de. Cc. 1200 cc'de. 1200 <gülüyor> cc'de böyle gidiyorsun <gülüyor> ya. Videolarım var. Şu otobüsün önünde duralım. Gel. Değişiyorlar. Aa, aynen. 34 plakayı meclisin önüne çektik. Ay, ne diyorsun? Evet. Michotakis çıkıp şimdi bize buradan ceza yağdırmasın? <gülüyor> Türküzü ya, turko. Anahtarı da üstüne bıraktım, turko. Aa, neyse bir şey olmaz. <gülüyor> Takibim var. Kaçta değişiyor? Sürekli değişiyorlar. Niye? Bir ritüelleri var. Bunlar özel seçilme askerlerdir, Gülşah. Pabuçlarının önündeki püsküllerinin içine bıçak gizliyorlar. O onun için var. Ondan sonra başka ne özellikleri var yazlık ve kışlık kıyafetleri farklıdır şu anda yazlık kıyafetlere geçmişler ve bunlar e, üniversite mezun olmak zorundadır bu askerler ve seçmedir burada olmak büyük bir e, özelliktir yani bir Yunan genci için e, Yunan muhafızı e, başkanlık muhafızı olması e, özeldir gurur duyulan bir şeydir yani bu burada. Herkes de olamaz. Belli bir boyun olacak, belli bir fiziğin olacak. Eğitimli olacaksın, yabancı dil bileceksin. Özeldir yani. Kafalarındaki püskülleri de terledikleri zaman tellerini silmek için kullanıyorlar. Evet. Parlamento'yu da gördün iyi. Gider ayak süper oldu. Kimdir? Ne, neydi adamın adı? Micho Takis, Başbakan. Gülşah çok güzel yerlerden geçiyoruz. Bak burası Hilton. Tarihi bir oteldir. Atina'nın ilk otellerinden biri. Burada cam bir heykel var. Görüyor musun? Bak şurada cam bir heykel var koşan adam heykeli biliyorsun maratonlar Yunanca'da bir kelimedir maraton buradan başladı olimpiyatlarla beraber o da onu temsil eden can bir heykel tam şurada bir zeytin ağacı var yanında Bin, 1500 yıllık bir zeytin ağacı aynen bak biraz ileri gel evet 1500 yıllık bir zeytin ağacı o böyle burada egzoz dumanların içinde yaşıyor Hilton'da tadilat var. Normalde açıktır ama kapanmış. Galeri. Sanat galerisi. Aha. Onları anlattılar ama... Bu şey Aynen. değil mi? Fak Türk serdiği. Kesersin bunu. Aynen. <gülüyor> Kapsül... Niye? Çünkü unuttum. Gerçekten çok keyifli bir not doları var. Teşekkür ediyoruz. Zaten muhtemelen binlerce yüzyıllık hatta tarihin içinde yürüyoruz. Ulan video kapatacaktık nereden geldi? Yok videoları? şey konuşalım sıkıntı yok. Sinirlendim. Ee... Ağzınla içmeyince işte. Şurada link vardır be.